Herkese merhabalar. Bugün 8 Mart. Öncelikle şurada bir anlaşalım. Bu video bütün erkekleye lanet olsun. Abicim bunların hepsi aynı. Ya da her kadın melektir. Yaşasın kadınların üstünlüğü videosu değildir. Dünya Kadınlar Günü mü? Dünya Emekçi Kadınlar Günü mü? Videosu hiç değildir. Bu video ciddi bir insanlık problemine dikkat çekmek, kadınla de herkesin ellerini önce beyinlerine, sonra vicdanlarına ve en nihayetlere taşın altına koymaları için bir çağrıdır. İşe baştan başlayalım. Yani günümüz kadınlarına gelmeden önce 1800'lü yılların kadınlarına gidelim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü en geniş haliyle, sanayi devrimi sonrasında oluşan ucuz iş gücü talebiyle, özellikle kadınların ve çocukların insani olmayan hallerde, saatlerde ve erkeklere oranla çok daha az bir parayla çalıştırmaları üzerine başlayan bir süreç. Devamında New York'ta çalışan 40.000 tane tekstil işçisinin harekete geçmesiyle büyüyen bu süreç. Bu olaydan 50 sene sonra bir fabrikada, işçiler daha fazla molu yapmasınlar diye kilitlenen kapılar ardında çıkan yangın sonucunda, Çoğu kadınlardan oluşan tam 140 tane işçinin ölmesiyle alevlenen bir süreç. Yıl olmuş 2019, kadınların hala ikinci iş gücü olarak görüldüğü, ev içi ve ev dışı alanlarda hala savaş verdiği, sırf kadın oldukları için kendilerini topluma kabul ettirmek ve hak ettikleri saygıyı aramak için mücadeleler verdiği bir dönemdeyiz. E madem öyle gelelim günümüze. Bu geçtiğimiz Şubat var ya hani 14'ünde kutladığımız. Ha işte o Şubat'ta tam 31 tane kadın öldürüldü. Tabi bu şimdilik böyle bir rakam. Belki bir yerlerde yeni gömülmüş ve mügahane tarafından kurtarılmaya beklenen kadın cesetleri de vardır. <gülüyor> Hazır televizyonlara girmişken buradan ilerleyelim. Bir TV kanalında ne yüldüğü belli olmayan sözde bir hocanın. Bir kadın kocası seks yapmak istediğinde ona hayır derse melekler sabaha kadar ona lanet okur. Sözleri büyük bir kesim tarafından çok ciddi bir şekilde tepkilere maruz kaldı. Aaaa için bir dakika başım ağrıyor. İzahı olmayan şeylerin mizahı olur çünkü. Tabi güzel şeyler de oluyor. Mesela Suudi Arabistan'da kocaları tarafından tek taraflı olarak boşanan kadınlar artık bunu cep telefonlarına gelen bir SMS öğrenebiliyorlar. Önceden bunu bile öğrenemiyorlardı. Ülkemiz kadınları için çok küçük ama Arap kadınları için çok büyük bir adım. İşte tam da bu örnekten harekete belirtmek istiyorum ki Dünyada kadın hakları çok dengesiz bir şekilde ilerlemeye devam ediyor Bir coğrafyada kız çocukları zorla evlendirilirken Başka bir coğrafyada kendi ayakları üzerinde durabilen Kendine güveni olan bireler haline dönebiliyorlar Malumunuz ülkemiz bu konuda bulunmaz bir cehennem Bu ülke tacize uğrayan kadınlar adama yüz vermiştir diyen kadınları Evliliğin sırrını itaat et, rahat olarak açıklayan siyasileri Bayanlara destek vermek günahtır şeklinde açıklama yapan müdürleri ve dini kullanaraktan her türlü rezilliği kendilerine hak gören şaklabanları gördük. Tüm sene boyunca bunları konuştuk. Yıllardır bunları konuşuyoruz. Öfkelendik, üzüldük, kudurduk, düşündük. Ama dedim ya videonun başında ellerimizi taşın altına koymak diye. Ben şimdi sizden ellerinizi istiyorum. Mesela öncelikle o ellerinizi indirmekle işe başlayabilirsiniz. Bir kadına, bir insana bugüne kadar eliniz kapmamış olabilir. Ama bir toplumda yaşıyorsunuz. Çevreniz, semtiniz, mahalleniz var. Hiçbir şiddete maruz kalmayın. Hiçbir şiddete sessiz kalmayın. Sonra gözlerinizi istiyorum. Ben istediğim gibi giyinebilirim. Hatta giyinmeyebilirim. Övme istediğim saatte gelebilirim. Sokakta yatabilirim. Sırf canım sıkkım diye kapşanım ve kulaklığımı takıp yol boyunca yürüyebilirim. Mini eteğimi giyip ön geçebilirim. Kırmızı rujlamı sürüp kahkahalar Başörtümün altında istediğimi giyebilirim, istediğim makyaj yapabilirim ve bunların hiçbiri sizi beni taciz etmeniz için bir sebep değil. Ha bu arada seninle içebilirim, dans edebilirim, kafama göre takılabilirim ama istemediğimi belirtiyorsan benim bedenime dokunamazsın ve bana tecavüz edemezsin bir de sözleriniz var tabi deniz yerleşmiş şu ataya küfürler sizi doğuran kadınları satmanız devamını siz çok iyi biliyorsunuz kendi aranızda toplandığınız zaman birbirinizi aşağılamak için kız gibi etekli gibi saçma sapan kavramları kullanmanız üzerine bir de bunların yanlış olduğunu bildiğiniz halde çoğu zaman sırf öfkelendiğiniz ve alıştığınız için kullanmaya devam etmeniz beni o kadar üzüp o kadar öfkelendiriyor ki son olarak bir de tavırlarınız var tabi ben evlendiğim gün babamın boyun altından çıkıp evlendiğim adamın boyun durduğuna giren bir varlık değilim. Çok daha iyisini hak ediyoruz. Biz bu dünyada yaşayan, biz bu ülkede yaşayan kadınlar ve erkekler olaraktan çok daha iyisini hak ediyoruz. Bunun için okumak, gelişmek, birbirimize yardım etmek zorundayız. Bugün 8 Mart ve hiç kimse ülkedeki kadın şiddetinin, kadın yaşadığı zorlukların geçerli olmadığını, gerçek olmadığını iddia edemez. Kadınlar öldürülüyor. Öldürülmeyen kadınlar tacize uğruyor, tecavüze uğruyor, şiddete maluz kalıyor, yaşamanların kısıtlanıyor. Ve bu, maalesef ki herkesin göz önünde oluyor. Bunu artık bir dur demek zorundayız ve işe kendimizden başlamalıyız. Ben kadınım, sen de erkeksin, aynı değiliz ama eşitiz. Birbirimizin haklarını korumak, birbirimize saygı göstermek ve zaten çivisi çıkmış dünyayı birbirimize çok daha iyi bir haline getirmek zorundayız. Hı hı. Ve aynı şekilde biz kadınlar için söylüyorum bunu. Erkekler bizim cüzdanımız değiller. Erkekler bize bakmak zorunda olan, toplum içinde gelenekselleşmiş olan kız isteme törenlerinde oğlumuz ne işte meşgul sorusunun tek muhatabı değiller. Erkekler evlendikleri kadınlara geçinilmek zorunda da değiller. Biz çok daha iyisini hak ediyoruz. Bu dünyada bu ülkede yaşayan kadınlar ve erkekler olaraktan çok daha iyisini hak ediyoruz. Okuyarak, gelişerek, birbirimize saygı duyarak çok daha iyi şeyler yapabileceğimize ben inanıyorum. Bugün 8 Mart. 8 Mart sanayi devrimiyle başlamıştık. Ve bugüne kadar gelen kadınların haklarını savunduğu, çalışma haklarını savunduğu, oy kullanma haklarını savunduğu, giyinme haklarını savunduğu, yaşamaklarını haklarını savunduğu çok uzun ve zorlu bir süreç. Dünyanın hiçbir yerinde haklar tepeden inmemiştir. Haklar gidip alınır. Ve biz kadınlar bu 8 Mart'ta dünyanın bütün 8 Mart'larında da hak ettiğimiz yeri almak için savaş vereceğiz. Bugün 8 Mart. Her 8 Mart'ta daha iyi, daha güzeli konuştuğumuz Mart'lara kendinize iyi bakın.